Teknoloji okudan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan bugün yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bu inceleme videomuzda A101'den 25 lira ödeyerek satın aldığımız Pirana 2102 mikrofonlu kulaklığı sizlerle beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar günümüzde malum 25 liraya artık alabilecek çok fazla bir şey kalmadı bırakın mikrofonlu kulaklığı normal böyle sıradan bir elektronik eşyayı bile bu paralara bulmak. Zor. Normalde bu kulaklık hemen baştan belirtelim. 35-40 lira civarında satılıyor. Fakat şu anda halihazırda hazırda A101'de 25 liradan satılmakta. Yani bugün giderseniz eğer şansınıza kaldıysa bir tane alabilirsiniz. Lakin almadan önce bir de bizden dinleyin bu kulaklığı. Ondan sonra satın almaya isterseniz karar verebilirsiniz. Tabii ki öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Sonuçta bu kulaklığa verdiğimiz para belli nedir? 25 lira. Dolayısıyla bu kulaklıktan böyle aman aman muazzam bir performans beklemeyin. Bunu size baştan söyleyelim. Gördüğünüz gibi şekil itibariyle de oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Sanki böyle düşse kırılacakmış gibi. Zaten ben bunu ilk kutudan çıkarttığımda da böyle içinden mavi mavi parçalar çıktı. Artık bilmiyorum bir yeri mi kırıldı bir şey mi oldu ama yani şu anda herhangi bir yerinde bir aksama yok yani. Kırık değil. Sağlam bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bir yerinden bir parçalar düşmüş olabilir. Şimdi gelelim arkadaşlar bu kulaklığımızın tasarımına. Tasarım olarak tamamen plastik. Yani her yeri plastikten yapılma. Herhangi bir yerinde krom, demir, çelik bir şey bulunmuyor. E, şu yan taraflarda tuşmuş yok. Böyle olması sizi hani aldatmasın. Tuş varmış gibi duruyor çünkü. Hani bazı kulaklıklarda buraya basarsınız. Ses kısar ya da işte şarkı atlar vesaire Öyle bir şey söz konusu değil. E, bu süngerlerde oldukça kalitesiz kulağınızda bir süre kaldıktan sonra ciddi anlamda canınızı yakmaya başlıyor. Yani ben bunu takacağım. Öyle 5 saat müzik dinleyeceğim gibi bir düşünceye kapılmayın. Çünkü gerçekten benim canımı çok yaktı. Bilmiyorum. Gerçi bu kulak yapısıyla da alakalı bir durum olabilir. Lakin bu süngerler dediğim gibi çok böyle hassas kulaklarınız varsa önermiyorum arkadaşlar. Gerçekten canınızı çok yakabiliyor. Şöyle kulaklığı taktığınız zaman dışarıyla olan ses iletimini belli bir oranda kesiyor. Tabii ki bu Normal kulaküstü kulaklıklar kadar başarılı değil. Neden? Çünkü bu çap biraz küçük kalmış kulaklığın. Çapı biraz daha büyük olsaydı mesela kulaklığı tamamen kapatsaydı elbette dışarıyla olan sesi daha net bir şekilde kesebilirdi. Tabi bu da bir tasarım çizgisidir en nihayetinde. Küçük bu tarz kulaklıkları sevenler de var. Onlar için bilen bir tasarım bu. Lakin dediğim gibi normal o bildiğimiz kulaküstü kulaklıklar kadar Dışarıdan gelen sesi kesmiyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Bir de bu hani küçük tasarımlarda süngerlerin yumuşak olması gerekir. Ve biraz daha katmanlı olması gerekir. Lakin pirana burada hem katmanı kısmış yani çok katmanlı bir sünger yok burada. Ayrıyeten da böyle aman aman pufuduk bir yumuşaklıktan bahsetmiyoruz. Gayet sert. Bu da ne oluyor? Bir süre sonra kulağınızın acımasına neden oluyor. Gelelim asıl merak edilen konuya. Ses kalitesine. Şimdi bu kulaklıkta arkadaşlar öyle taktığınız zaman işte bastır, tizdir, bizdir böyle çeşitli sesler yok. Nedir? Bu kulaklıkta zaten şu olay var. Ses versin yeter. Sesi alıyor musunuz? Evet alıyorsunuz. Lakin öyle bas, tiz dengesi ya da böyle herhangi bir eko dengesi söz konusu değil. Normal böyle hani eskiden pazarlarda satılan kulaklıklar olurdu ya böyle işte 3 liraya 5 liraya tabii eskiden 3 liraya 5 liraya alabiliyorduk. Şimdi alamazsınız. Onlarla Dinlediğinizde böyle aldığınız sesler vardı. bir Ses geliyordu yani. Ama kaliteden bahsedemiyordunuz. Aynı öyle bir ses var. Tabi belki bir tık daha üzerindedir. Dolayısıyla böyle ben bunu alayım. Oyun oynarken takarım. İşte ses kasarım gibi düşüncelere kesinlikle girmeyin. Öyle bir şey. Söz konusu değil bu kulaklıkta. Dolayısıyla müzik dinlemek için alınabilir. Telefonla konuşmak için alınabilir. Yalnız şuna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu kulaklıkta Mikrofon da mevcut ki bence 25 liraya satılıyor olmasına karşın mikrofonun bulunması çok önemli bir avantaj. Yani 25 lira veriyorsunuz hem mikrofon var hem de kulaklık. Ben bununla ses denemesi yaptım. Yani görüşme kalitesini ölçmek için bir arama yaptım. Lakin karşıdaki sesimi çok çok çok zor algıladı. Yani hem sesin derinden geliyor diyor mikrofonu ağzıma tuttuğumda dahi sesimi duymakta zorluk çekiyor. Bunu size dipnot olarak söyleyeyim. Açık alanda zaten görüşme yapmanız hemen hemen imkansız gibi bir şey. Çünkü dışarıdaki ne kadar ses varsa alıyor. Normal böyle sanki yanınızdaki biriyle bağırarak konuşuyormuşsunuz gibi bir his yaratıyor. Dolayısıyla arkadaşlar hani mikrofonundan böyle çok bir kalite, bir şey beklentiniz olmasın. Yok çünkü. Dolayısıyla hani ben bunu alırım. Telefonuma da takarım. İşte metroda giderken müzik dinlerim. Telefonuma çağrı geldiğinde açarım, konuşurum gibi bir hayaliniz, düşünceniz varsa çok fazla Hayal kurmayın derim çünkü o kalitede bir kulaklık değil bu. Evet şu anda telefonumuza bağladık kulaklığı kapalı bir ortamdayız. Ses fazla yok ve mikrofon yakadan sarkıyor. Yaklaştırdığımızda ise ses sizin de duyacağınız üzere biraz daha artacaktır. Ve şu anda evet mikrofon ağzımın dibinde. Dolayısıyla ağzınızın dibine yaklaştırıp konuştuğunuzda bu şekilde bir ses performansı varken en aşağıya saldığınızda ise ses performansı bu şekilde oluyor. Ama bu ne işin alınabilir? Onu da söyleyeyim size. Atıyorum evde küçük çocuğunuz vardır. Kulaklık istiyordur sizden. Alabilirsiniz. 25 lira hiçbir şey değil. Renkleri falan da uyumlu zaten. Tam çocuk kulaklığı gibi duruyor. Alırsınız takar kulağına, oynar, işte müzik dinler, ne bileyim şarkı çalar. Lakin dediğim gibi kalitesiz bir yapısı var. Şurada mesela kablosu görünüyor. Yani şu kabloyu, şurada görünen kabloyu çektiğiniz anda bu kulaklığın işi biter. Ve şu ayar kısımları da oldukça dandik duruyor. Yani sanki böyle çektiğinizde elinizde kalacakmış gibi. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Ama günün sonunda baktığınız zaman bu kulaklığa verdiğiniz para belli. Nedir? 25 lira. Evde küçük çocuğunuz varsa alın 25 liraya sevinsin çocuk. Oynasın evde takılsın. Gayet kullanışlı çocuklar için ideal bir kulaklık diyebilirim. Ama ben bunu alayım. İşte oyun oynarım. Dışarıda müzik dinlerim diyorsanız. Kendiniz için almanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Tamam 25 lira para değil ama. Kullanamayacağınız bir ürün gibi. Çünkü taktığınızda kulaklarınız bir süre sonra gerçekten acımaya başlıyor. Yani özellikle şu dış kemikleri falan ağrıyor yani. Enteresan bir durum. Muhtemelen o baskıdan ve sertlikten ötürü olan bir şey. Çünkü çok şey değil, esnek değil baktığınız zaman. Ve bu hani kafa yapınıza da alışması baya bir zaman alır muhtemelen. Şunu şöyle kafanızda baya bir tutmanız lazım ki şu kısım esneyecek ve daha fazla baskı yapmayacak. O yüzden bu detaya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kulaklıkla ilgili anlatabileceğim fazla bir şey de yok. Yani bunlardan ibaret. Tasarım zaten ortada. Ses kalitesi ortada. Fiyatı zaten ortada. 25 Türk Lirası. Çocuğunuz için alacaksanız alın gönül rahatlığıyla kullansın. Ama kendiniz için alacaksanız öyle çok kullanışlı bir kulaklık olmadığını sizlere belirtmek isterim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.